2, 6, 0 ve 1 rakamlarıyla yazılabilecek 4 basamaklı en büyük sayı kaçtır? Ben bu tip sorularda şöyle düşünüyorum. Sayının en büyük olması için en büyük basamağa en büyük rakam gelmeli. Biz 4 basamaklı bir sayı arıyoruz. 1, 2, 3, 4 basamaklı bir sayı arıyoruz. Sayı ne olursa olsun bu basamak binleri temsil edecek. Bu basamağa hangi rakam gelirse gelsin 100 ile çarpılacak. Buradaki rakam onları, buradaki ise birleri temsil edecek. Biz, binler basamağına mümkün olduğunca büyük bir rakam yerleştirmek istiyoruz. Mesela buradaki en büyük rakam 6. 6'yı buraya koyarsak, değeri 6000 olur. Buraya koyarsak 600, buraya koyarsak 60, buraya koyarsak da 6 olur. Mümkün olan en büyük sayıya ulaşmak için, 6'nın, 6.000'i temsil etmesi lazım. Dikkat edin! Buraya diğer rakamlardan birini koyarsak, sayı bu kadar büyük olmaz. Mesela 0'ı koyarsak, binler basamağımız 0 olur. 2'yi koyarsak, 2.000 eder. 1'i koyarsak da sadece 1.000'e ulaşabiliriz. Yani 6.000, bin, binler basamağına 2, 0 veya 1 yazarak elde edeceğimiz tüm sayılardan daha büyük bir sayı. Şimdi, aynı mantıkla, en büyük ikinci sayıyı yüzler basamağına yazacağız. En büyük ikinci sayı 2 iki olduğuna göre buraya 2 yazıyoruz. Sayının yüzler basamağında 0 veya 1 yerine 2 olursa sayı daha büyük olur. Şimdi yine aynı mantıkla en büyük üçüncü sayıyı da onlar basamağına yazıyoruz. 0 tane 10 yerine 1 tane 10'u tercih ediyoruz. Geriye bir tek 0 sıfır kalıyor. 0'ı da buraya yazıyoruz. Demek ki bu rakamlarla 6.210 sayısını yazabiliyormuşuz. Mümkün olan en küçük sayıyı nasıl bulurduk peki? Rakamları öyle ayarlardık ki, mümkün olan en küçük sayı binler basamağına, en büyük sayıysa birler basamağına gelirdi. Yani bu rakamlarla oluşturabileceğimiz en küçük sayı 0, 6, dikkat etmek lazım, silelim. 0, 1, 2, 6. Demek ki bu rakamlarla yazılabilecek en küçük sayı 126'ymış. Binler basamağı 0 olduğu için bu sayı 4 değil, 3 basamaklı bir sayı. Ama bizden istenen bu sayı, yani 6.210.